Değerli arkadaşlar, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Evet, bu analizimizin konusu ise Viop usd Şubat kontratlarındaki e, durum nedir? Hatırlayacağınız üzere, pazar akşamı bu haftaya yönelik olarak e, ilk defa Viop e, usd ile ilgili bir analiz vermiştim. Ve sizlerin ilgisi olup ise bu analizleri tekrarlayabileceğimi ifade etmiştim. Malumunuz üzere, Dolar-TL'nin, USD-TL'nin ve serbest piyasadaki veya uluslararası piyasasındaki değerleriyle biop-USD değerleri ve işlem mantığı tabii ki çok farklı. Özel olarak bu konuları takip eden arkadaşlarımızda mevcut imiş demek ki. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta başında yani iki gün önce hafta sonu itibariyle vermiş olduğum analizde 5.28.95 seviyesinin önemli bir pivot seviyesi olduğunu, haftalık pivot noktamız olduğunu ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış yaşadığımız için hatırlayacağınız üzere 5.29.42 ile kapanış olmuştu geçtiğimiz hafta. Bu seviyenin üzerinde pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için büyük ihtimalle yönümüzün yukarı olabileceğini ve bu noktada nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtı olarak 5.33.64 seviyesine kadar. Yani bu nokta 1. pivot direncimizde bu seviyeye kadar e, yukarı eğilimin devam edebileceğine vurgu yapmıştım ve bu seviyenin ise önemli bir e, destek konumu itibariyle long pozisyonlar adına bir e, stop loss seviyesi olarak da değerlendirilebilmesini de mümkün olabileceğini belirtmiştim. Zira 5.28.95 aşağısında bir seyir hakim olacak olur. Bu seviyenin altına inip de bu noktayı yani genel olarak 5.29.5.30 bölgesini bir direnç olarak algılamaya başlar isek bu durumda 5.25-20'ye kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığı artmış olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar kritik noktamız 5.28-95 ve yükselebileceğimiz nokta 5.33-64 idi ve son durum itibariyle arkadaşlar baktığımız zaman bugün 5.32-79 seviyesine 5.32-80 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadığımızı görüyoruz yani 5.33'e yaklaşırken bir dönüş oldu. Sonuç itibariyle bugün görmüş olduğumuz en düşük seviye 5.29.15 oldu. Dolayısıyla 5.29.15'lik konumunu değerlendirecek olur isek hemen arkadaşlar şurada destek seviyesi pardon 5.28.95'teki desteğimizin çalıştığını bu destek seviyesine yaklaşırken ise bir tepkinin başlamak suretiyle bu seviyenin aşağısına gelmeye gelmek sizin günü tamamladığımızı görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, evet bu hafta için geçerli olarak 5.28.95 seviyemiz önemli bir pivot noktası olarak e, geçerliliğini devam ettiriyor. Biz yarın için durumu ne olabileceğine bir bakalım isterseniz ve grafimizi günlük periyoda çevirelim. Evet arkadaşlar yarın için 530 seviyemiz pivot seviyesi özelliğinde ve 532 82'nin aşağısında bir kapanış yaşadık 536 66 ile. Bu durumda, bu durumda günü pek de güçlü kapatmadığımız söylenebilir. Şayet 532 82 pivot seviyesinin üzerine yarın çıkamayacak olursak arkadaşlar yarın sabah dinleyecekler için lütfen bunu bugün olarak algılasınlar. Ben 13 e, Şubat tarihini dikkat alarak analiz vermekleighim şu anda. 5.30.82 üzerine çıkamayacak olur isek bu durumda 5.28.84 ki burası bizim haftalık pivot bölgemize denk gelmekteydi ardından 5.27.18 ardından da bu seviyede kırılacak olursa 5.25.20'li seviyelere kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir. Yani long pozisyonda olanlar ve günlük düşünce içerisinde hareket edenler 5.30.82 seviyesinin üzerinde miyiz aşağısında mıyız? Bu seviyenin üzerinde kalabiliyor muyuz? Bunu mutlak surette çok yakından değerlendirmeleri gerekiyor. Gerekirse long pozisyonlar adına stop loss uygulanması bu seviyenin üzerinde pardon bu seviyenin aşağısında kalındıkça long pozisyonlar adına stop loss uygulanmasında yarar görülmektedir. Sevgili arkadaşlar pivot sistemle ilgili olarak daha önce de yapmış olduğum açıklamalarda olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz ortadaki değer yani sarı değerimiz bir pivot değeridir. Bir denge değeridir ve özellikle Forex ve viop işlemlerinde pivot sistem çok ciddi şekilde traderların kullanmış oldukları bir yöntemdir. Klasik destek ve dirençleri herkes biliyor veya piyasa bu destek ve dirençleri klasik seviyeleri bildiği için bu seviyelerde zaten benzer hareketleri yapıyor düşüncesiyle her an değişen e, görülen en yüksek en düşük açılış ve kapanış değerlerini esas alarak hesaplanmakta olan pivot verileri daha canlı, daha güncel veriler olarak kabul edildiği için destek ve direnç noktalarının daha sağlıklı çalıştığına kanaat getirilmektedir. Ben de yıllardır gerek yok işlemlerinde gerekse hisse senedi işlemlerinde veya farklı farklı emtiyalarla ilgili yapmış olduğum işlemlerde mutlaka kısa ve orta vadeli hatta yeri geldiği zaman 15 dakikalık, yarım saatlik, 120 dakikalık gibi pivot verilerini sıklıkla kullanmaktayım. Değerli arkadaşlar, ee, yarınla ilgili olarak önemli olan değerleri sizlere ifade ettim. Ee, 5.30.82 e, evet, seviyesinin önemine bir kez daha dikkat çekmiş olayım. Genel olarak grafiğimize baktığımız zaman ise arkadaşlar, e, burada görmekte olduğunuz gibi şu bölge, yani en alttaki kesik çizgilerimizin olduğu %61.8 noktasına denk gelen bölge 5.14.94 ile önemli bir Fibonacci desteği konumundadır. Bu desteğe kadar geri çekilmeler söz konusu. Olacak olsa dahi bu seviyeden bir tepki beklentisinin olabileceği hesaba katılabilir ve zira şu anda 5.14 ila %50 seviyesini oluşturduğu 5.65 arasındaki bir bant içerisinde hareket etmekteyiz ve 5.65 üzerine çıkılamadığına tanık olduk geçtiğimiz günler itibariyle. Olası yukarı hareketlerde, yukarı eğilimin devamında yani bu yukarı eğilimin devamı için ise arkadaşlar öncelikle şu bölgedeki 5.30, 5-5.36 seviyesinin aşılması gerekiyor. 5-34 ila 5-36 bölgesi bir direnç bölgesi özelliğinde bu direnç bölgesinin aşılması ve bu bölgenin aşılmasını mütakip bu bölge bir destek haline getirilir ise bu durumda tekrardan %50 direnci olan 5-65'e doğru bir hareketliliğin başlayabileceğini ifade edebiliriz. Bir de arkadaşlar güç göstergelerimize bakalım isterseniz. Bir Mekli'ye bakalım öncelikle. Mekli'nin günlük görünümündeki tablo neymiş? Evet MACD göstergemiz bir al sinyali üretmişti günlük bazda. Hala bu sinyalin devam ettiğini görmekteyim. Bir de arkadaşlar kendime ait bir göstergem var. Bu bir güç göstergesidir. Bir de bunun durumuna bir bakalım isterseniz. Evet bu güç göstergemizin durumu ise biraz büyütürsem daha sağlıklı anlaşılacak. Evet önemli bir referans bölgesi olan 40 bölgesini açtıktan sonra ikinci teyit bölgesi veya yükselişin devamı adına önemli bir nokta olan 50 seviyesine yaklaşımda burada hafif bir güç kaybı yaşamakta henüz net bir geri dönüş sinyali vermiş değil. Hala bu 50 bölgesini aşma ihtimalinin mevcut olduğunu görmekteyim. Ama 50 bölgesine yaklaşırken görmekte olduğunuz gibi bir güç kaybının hafif de olsa mevcut olduğu dikkatimi çekmekte. Bu nedenle arkadaşlar bu gösterge bana bu 50 seviyesinin üzerine çıkılma çıkılma aşamasında veya buralara çok yaklaşılmışken bir miktar zorlanma olabileceğini ifade ettiği için burada benim bu noktada dikkat etmem gerekiyor. Özellikle 5.31-5.33 bölgesi bugün yaşanan zorlanma sebebiyle kritik ve önemli bir bölge olarak aklında kalması gereken bir seviye özelliğinde. Değerli arkadaşlar evet bu hususla ilgili olarak bir de temel faktörler itibariyle bir önceki yorumunda yaklaşık bir saat önce aktardığım ve bu videonun arkasına da ekleyeceğim bir önceki yorumunda Standard Poor's'un Cuma günü açıklayacağı bir Türkiye notu kararı bulunmakta. Arkadaşlar e, bu kurum Türkiye'nin notunu belirleyecek. Değişik zamanlarda e, not görünümünü ve notumuzla ilgili açıklamalar yapmakta kredilerce derecelendirme kuruluşları. Sevgili arkadaşlar Standard Poor's Cuma günü açıklayacağı notumuz öncesinde Ağustos ayında bizim notumuzun e, bb eksiden B artıya düşürmüştü. Yani o dönemlerdeki konjüktür gereği e, notumuzda önemli bir indirime gitmişti. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Burada görmekte olduğunuz bir skala var. Bu skala derecelendirme kuruluşlarının işte e, Standard Poor's olsun, Fitch olsun, e, Moody's olsun... ...bunların e, farklı sebeplerle vermiş oldukları notlarını ne anlama geldiğini göstermekte. Yani Standard Poor's 3 tane A verdiği zaman... Prime seviyesi oluyormuş, en yüksek seviye oluyormuş. İşte üst seviye olarak AA artı olarak ifade ediliyor. Bu tabloyu screenshot şart olarak izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, bizim en sonki durumumuz, yani şu an içinde bulunduğumuz durumumuz e, BB eksiden B artıya düşürülmüş vaziyette. Yani yatırım yapılamaz durumda iken, Ağustos ayına kadarki konumumuz bu iken. Biz son derece spekülatif bir konuma getirilmişiz. Notumuz böyle şekillendirilmiş. Ve şu an arkadaşlar en son notumuz B artı. Yeni gelecek olan notta. Standard Poor's. Notumuzu artırır mı şeklinde veya artıracak mı şeklinde piyasada ciddi şekilde bir spekülasyon oluşmaya başladı, bir haber trafiği oluşmaya başladı. Değerli arkadaşlar artıracak mı artırmayacak mı bunu net ve kesin olarak bilmek elbette ki mümkün değil. Sadece içinde bulunduğumuz koşulları dikkate almak kaydıyla son birkaç ay içerisinde ne değişti yani ağustos'ta notumuz düştü ama ağustos'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde notumuzun artırılmasını gerektirebilecek kadar ne durumdayız? Bunun e, muhakemesini yapmak gerekiyor. Tabii ki bu konuda sizlerin düşüncesi önemli olacaktır. Eğer siz son dönemlerdeki gelişmelerin işte dolar tl'nin yediler altı buçuklar seviyesinden 5-20'lere kadar geri çekilmiş olmasını bir e, olumlu çok büyük bir olumlu gelişme olarak değerlendiriyorsanız veya enflasyondaki birkaç puanlık bir gerilemenin önemli bir düzelme olduğunu değerlendirebiliyorsanız ve bu değerlendirmeler dahilinde de e, bu derecelendirme kuruluşunun notumuzu artırabileceğini, bu sebeplere dayanarak notumuzu arttırabileceğini kanaat getiriyorsanız bu şekilde yönünüzü belirleyerek e, VEOP pozisyonlarınıza bir yön, e, şekil vermeniz mümkün olabilmeli. Yani burada sizlerin bakış açısı çok önemli olacaktır. E, ben şahsi düşünce ve kanaatim olarak arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bir not artırımının oluşmasını, bir not artırımının gelmesini şansım adına beklemiyorum. Zira bu ana kadarki yapılan iyileştirmeler, yapılan atılan atılmış olan adımların henüz net bir şekilde sonuçları görülmüş değil. Dolayısıyla bu sebepler bir not artırımı için geçerli ve yeterli koşullar konumunda değil diye düşünüyorum. Ama ne olabilir? Not artırımımızda bir, not görünümümüzde bir değişiklik olmaz. Not puanımızda bir değişiklik olmaz ama görünümümüzde bir değişiklik olabilir. Görünüm ise arkadaşlar bir nevi kredi derecelendirme kuruluşlarının kanaat notu niteliğindedir. Notunu değiştirmiyorum ama kanaatim seninle ilgili olumlu anlamına gelebilecek şekilde son olarak görünümümüzü durağına, duran seviyesinde bulunuyordu. Bu durağın seviyesindeki görünümümüz belki... Pozitife çevrilebilir. Bakınız notumuz değişmez. Yani şu bölgede şu kırmızı bölgenin aşağısında şu seviyelerde kalmaya devam edebiliriz. Ama belki notumuz durağından pozitife dönebilir. Bakınız belki diyorum kesin ve net konuşmak. Asla asla mümkün değildir. Standard Poor's olsun, şu olsun bu olsun, bir kareli derecelendirme kuruluşunun nasıl bir yorum yapacağını veya nasıl bir not vereceğini benim bilmem mümkün değil. Ama bu konuda duyumlar alan, bilgiler alabilenler varsa onlara da saygı duyarım ayrı bir konu. Arkadaşlar bu notla ilgili olarak ee, şahsi düşüncem şudur. Gelecek olan notla bir değişikliğin olmayacağına büyük bir ihtimal veriyorum ama belki diyorum tekrardan ifade etmek istiyorum. Görünümün durağından pozitife geçirilmesi gibi bir hani bugüne kadarki atılan adımlarda bir iyisellik görüyoruz şeklinde bir mesaj verebilmek bakımından bir yaklaşım söz konusu olacak olursa bu durumda piyasalar nasıl etkilenir diye düşündüğünüz zaman ben çok önemli bir piyasalara etkisi olacağını beklemiyorum. Çünkü bu bir not artışı değildir. Bugün görünümünü durağında pozitife çevirir, iki gün sonra bakar ki atılan adımların veya seçimlerden sonra çok olumsuz bir tablo görür ve böyle bir durumda ise tekrardan görünümü e, saniyeler içerisinde değiştirebilir. O halde şu günlerde biraz yani cuma gününe kadar... Biraz bir bilimsel havanın olması, ılımlı bir havanın olması beklenebilir. Bu beklentiyle dolar tl'de bir zayıflık görülebilir veya yok USD kontratlarında 5-25'lere doğru bir salınım söz konusu olabilir. Bu ihtimali dikkate almanızda, temkinli ve tedbirli olmanızda yarar görmekteyim. Ancak Cuma akşamı bu kararın açıklanmasını mütakip, beklenti bitti şeklinde. Yani bu 2-3 günlük süreyi, bu beklenti öyle mi olacak, böyle mi olacak, not mu indirecek, not mu artıracak gibi gibi bu beklentilerle dalgalı bir şekilde, biraz volatil bir şekilde geçirebiliriz ama Cuma akşamı, Kararın açıklanmasını mütakip bir şekilde ardından tekrardan normal piyasa dinamikleri içerisine dönebileceğinizi düşünüyorum. Bu nedenle bu kararın ne olabileceğine dair kesin bir karar, düşünceniz yok ise ve bu kararın çok önemli dalgalanmalar hızlı hareketler yaratabileceğine ihtimal vermek kaydıyla belki de pozisyonda olmamak karar açıklandıktan sonra bu kararın yönüne piyasanın bu karara ne şekilde bir tepki gösterdiğini dikkate alarak pozisyon açmakta. Bu long olabilir, short olabilir, herhangi bir e, tanımlama yapmıyorum. Piyasanın yönüne göre kararın açıklanmasından sonra e, bir e, hareket planı çizmek daha mantıklı olabilir kanaatindeyim. Dolayısıyla arkadaşlar bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde yani cuma gününe kadar ki süre içerisinde bir zayıflık olmasını dikkate alabilirsiniz, temkinli davranabilirsiniz, long pozisyon taşıyanlar için söylüyorum ama short pozisyon taşıyanlar ise dediğim gibi eğer bu süre içerisinde bir not artırımı veya bir not iyileştirmesinin gelebileceğine daha yüksek oranda olasılık tanıyor iseniz bu durumda short pozisyonlarınızı 5.32 bölgesine stop loss koymak üzere taşımanızda sanıyorum bir sakınca görünmemektedir. Değerli arkadaşlar Merkez Bankası ile ilgili olarak biraz önceki videomda gerekli açıklamaları yaptım ama Merkez Bankası arkadaşlar Şubat ayı kontratları itibariyle bugün ve dün hiçbir işlem yapmadı. Mevcut seviyelerin sanıyorum e, kontrolün altında olduğunu düşünmekte bugün gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmamış durumda. Dün, dünkü tarih ile dikkat almak kaydıyla pazartesi ve salı gününü dikkat aldığımız zaman son 2 gün içerisinde Merkez Bankası'nın Şubat kontratlarında herhangi bir işlem yapmadığını sadece Denizbank AŞ ve Garanti yatırımın 5.30'lar civarında short pozisyonlar açtığını 17.000 ve 15.000 kontrat civarında pozisyon açtığını görmekteyiz. Zira burada Denizbank AŞ ile Deniz yatırımın karşılıklı işlemi olduğu için bu miktardaki kontratların yüksekliğini de çok da önemse, önemsemediğimi belirtebilirim. Hemen arkadaşlar belirteyim e dediğim gibi bir önceki videomda bu videonun arkasına ekleyeceğim ama bir önceki videomda Mart ve de Nisan kontratlar için Merkez Bankası'nın dün ve bugün açmış olduğu short pozisyonlar var. Bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz de önceki videonun sonlarına doğru takip ettiğinizde o rakamlara da tanık olabileceksiniz. Değerli arkadaşlar Şubat kontratları itibariyle 13.02 yani çarşamba günü dikkate alma kaydıyla söyleyebileceklerim bunlardan ibaret önemli bir değişiklik olur ve sizlerin de ilgisini yoğun olarak görecek olursam bu biyop kontratları ile ilgili olarak analizlere zaman zaman yer verebilirim. Efendim teşekkürler saygılarımla